Evet arkadaşlar bitlenme için bitkisel küllere devam ediyoruz. beyaz sirke arkadaşlar. Beyaz sirke alkülün bakteriler vasıtasıyla asetik fermantasyonu ile oluşur. Beleşiklerinden biri olan asetik asit bitlerin saçı yapışmasını sağlayan ve dış iskelette bulunan kitini eritir. 2 su bardağı beyaz sirke, 2 su bardağı zeytinyağı, tabi doğal olmasında fayda var. Streç film, metal bit tarayı arkadaşlar. Sirkeyi kişinin toler edebildiği kadar ısıtın yani sıcaklığı dayanabileceği kadar. Kafanızı demlendirdikten sonra saçları sıcak sirkeye batırın ve saçı çoğu sirkeyle kaplanana kadar birkaç dakika boyunca masaj yapın. Saçınızı topuz ya da at kuyruğu yapın ve streç filmle sarın. Sirke kokusunun ve özelliklerinin bite etki etmesi için mümkün olduğunca sıkı sardığınızdan emin olun streç film bir saat boyunca çıkartılmamalıdır. 1 saat geçtikten sonra streç filmi çıkarın ve saçı sıcak suyla durulayın. Zeytinyağını cildi yakmayacak şekilde ısıtın ve tam saçı bu yağ ile kaplayın. Bir kez daha saçınızı toplayın, streç filme sarın ve bir saat daha bekleyin. Sonra streç filmi çıkartın. Ardından metal bir tarih kullanarak saçı bitlerden iyice ayırın. Biti tamamen ortadan kaldırdıktan sonra istediğiniz bir şampuanla saçınızı normal şekilde yıkayın. Arkadaşlar bit temizleme sorunuzu bir günde çözüm. Bunu da uygulayabilirsiniz. Sabah ilk saçı kontrol ediyorsunuz. Baktınız bit var. Saçı tutam tutam ayırıyorsunuz. Saç düzleştiricisi ile her tutamı birkaç saniye tutarak iyice ısıyı veriyorsunuz. Yumurtaları bu süre yok ediyoruz. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Sonra zeytinyağı sürüyoruz. Ve zeytinyağı ile iyice ıslatıyoruz. Biraz bekledikten sonra bitler saç üzerine çıkmaya başlıyor ve cımbızda alıyoruz. Böylece tüm hepsini temizleyince zeytinyağı saça 5-6 diş sarımsak eziyoruz. Saçın her yerine sürüyoruz. Sizce şifreyimde saçın her tarafını kaplıyoruz. 5-6 saat o şekilde bekliyoruz. Banyoda saçı arkaya iyice atarak duruluyoruz. Sonra bir tane limonu çiğitlerinden ayırıp saçı sürüyoruz, duruluyoruz. Bolca şampuan döküyoruz. Parmak uçlarıyla saça masaj yaparak bolca köpürtüp duruluyoruz. Sonra bolca saç kremini. Saç diplerinden uçlarına sürüp tarakla saçı açıyoruz. Açılan saça biraz daha krem sürüp bekliyoruz. Sonra hiç saç dokunmadan arkaya atarak duruluyoruz. Saçı saç kurutma makinesiyle kurutuyoruz. Kuruduktan sonra bir kez daha saç düzleştiricisiyle iyice ısı veriyoruz. Böylelikle yumurtalar yanmış oluyor. Aynı günün gecesi zeytinyağlı saça streç film sararak yatıyoruz. Sabah saçı tarayarak hiç dokunmadan saçı arındırıp yıkayıp şampuanlayıp kremleyip en son kurulayıp düzleştiriciyle tekrar ısı veriyoruz. Bu biraz zahmetli bir kür tabi. Bunu bir buçuk gün uğraş veriyorsunuz ama bunu denemenizde fayda var. Arkadaşlar abone olmayı bize izlemeyi Devam etmeyi unutmayın. Ekranın sağ altındaki kutucukta kırmızı içi beyaz harflerle yazmış bakın. Oraya tıkladığınızda bütün bitkisel külleri izleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz.